Selamlar dostlarım. Ben Emircan. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta en çok rol play yapılan Brookhaven oyununu inceleyeceğim. Umarım videoya beğenirsiniz, beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Dostlarım bildiğiniz üzere Roblox'u Brookhaven adında bir oyun var ve bu oyun e, bayağı bir üzere oynanıyor. Biliyorsunuz ki bu oyunun RP'leri falan var. Ne bileyim Erzaryasından falan tutun. Bayağı kendileri RP yapıyorlar bu oyunda ve bu RP'lerin çoğu da harbi izleniyor. E, bunun sebebi ne ya da ne bileyim bu oyunun kitlesi nasıl bir şey onu merak ettim ve bugün e, ona meraken bir oyuna girip böyle bir bakmak istedim. yani ne var bu oyunda da bu kadar çok fazla izleniyor. Yani olursa bu işleri de arkadaşlar girebiliriz yani. Bizler RP'ciyizdir yani. Güzel RP yaparız. Ee, bu arada arkadaşlar e, beni Roblox'tan takip ederseniz sevinirim. İsmim zaten şu an ekranda gözüküyordur. E, i̇sim değiştirdim yeniden. Haberiniz olsun ve bu arada Borblox aldım. Bunun videosunu sonra çekeceğim. Boş verin. Nasıl aldığımı. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bu oyunda yani nasıl diyeyim sizlere? 2017 Roblox'unu falan andırıyor arabaları falan O şekilde yani göstereyim isterseniz sizlere Yani gördüğünüz gibi bu araba falan 2017'yi falan andırıyor Yani 2017'nin Roblox'unu falan andırıyor Bu roblox Roblox de arkasında yazıyor görüyorsunuz ee, 2017 Roblox'una baya benziyor ki oyunun çıkış tarihi 2020'ymiş pardon bu oyunun çıkış tarihi 2020'ymiş Ben 2017 falan çıktı sandım Yani oyun değişik insanlar RP e falan yapıyor ve Chat'te gördüğünüz gibi... 3, 2, 1, bitirişi! Neyse ben chat'i kapatacağım yoksa arkadaşlar chat'i okuyup kendimi cringe damarlarımı patlatmak istemiyorum. Ee, bu oyunu arkadaşlar e, gerek TikTok'ta olsun gerek YouTube'da olsun baya karşıma çıkıyor. Ee, çoğu YouTuber da bu oyunu oynayaraktan güzel RP içerikleri çıkartıyorlar ve gayetli RP'leri sarıyor. Ee, ben de bu tarz şeyler yapabilir miyim? Yani yaparım. Belki de yapatabilirim. Belki yapmaya da başlayabilirim. Belki de şu an yapıyorumdur. Ee, şaka maka bir yana, harbi bu oyunda güzel içerikler çıkabilir. Yani güzel şey... Ee... EMIRCAN A2 TÜRKÇEYİ SAL artık be Neyse arkadaşlar, A2 Türkçemizi bir yana bırakalım. Dediğim gibi oyun bayağı bir, böyle güzel bir RP tarzı var. O yüzden güzel RP'ler yapabiliriz. Şimdi... Birazcık okulunu falan gezelim. Burada işte Brooklyn School diye okulu var. okula kadar da büyük değil. Oha. Üff. Gördüğünüz gibi burada sınıf var. Bir dakika. Olmadı ya. Üf. Olmadı ya. Her neyse işte gördüğünüz gibi burada böyle oyun alanları falan var. Yani... Bura oyun alanı ama. Bir dakika, bura ne? Thank Bilmiyorum. Neyse devam edelim. İşte burada arkadaşlar böyle bir havuzumuz var. Ee, bu havuza çıkalım hadi. Gelin havuzda bir, bir, bir yüzelim ya şöyle bir. Bir atlayalım bir yüzelim ya. Gördüğünüz gibi böyle. İşte burada arkadaşlar ne bileyim. Brooks Dinner. Ondan sonra Airport. Burada uçak var galiba. Bakayım be var evet evet arkadaşlar bugün uçağa bineceğiz ama nereden giriyor buraya aynen buradan giriyor. giriyoruz ve buradan mı geçmem gireceğim evet buradan geçiyorum buradan böyle ilerliyorum ve playine biniyorum oy oy ajın olacaklı gibi hissettim kendimi buradan neyse devam edelim işte burada cockpit var cockpit nedir nedir nasıl söyleniyor bilmiyorum cockpit yani ya işte anladınız siz beni çıkalım Gidelim kendimize bir ev alalım ve evi de biraz inceleyelim yani ne evleri falan var onlara bakalım. Ve bu arada biz de bu oyunda cidden harba harba arkadaşlarla böyle geceleri falan rp yapıyor. Kardeşim Gül'ün sesini seyler misin? Neyse ilerleyelim şu an e, bir tane ATV aldım daha önceki şeyden sonra. İşte burada yanında inventörümüz falan var inventörümüzde arkadaşlar. Bunlar var burada mesela uff silah var. Ee, ve ev tuşuna basın mı? Oy kardeşim ya. Gangsta Paradise muruk ya. Evet, şimdi buradan evimize tıklıyoruz ve al diyoruz. Oo burada seçenekler var gördüğünüz gibi ve burada harbi güzel seçenekler var fakat bunlar bakayım. Premium galiba. Hani hep öyle olur da böyle güzel şeyler hep premium olur diyor yani. Kardeşim paraya verdi de an Eee bir dakika, bir dakika, ee, şu an ben bu evi arkadaşlar çok merak ettim ve bu evi inceleyeceğim. Evet arkadaşlar, e, ev bloyu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar ev vlogumuza hoş geldiniz. Şu an arkadaşlar sizlere güzel bir ev vlogu ile karşınızdayım. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet garajımız var. Burada gördüğünüz gibi çamaşır ve kurutma makinamız var. Ee, buradan çıkalım arkadaşlar. Burada bir adet... Bunları yani arkadaşlar. Bunlar gamepass diyor. Paranız varsa alırsınız diyor. Arkadaşlar burada bir adet ultra HD plazmatiği var. Görüyorsunuz bakın Brookhaven TV diyor. Burada küçük köp köpekler var. Bunlar var. Bunlar ne? Bir bunlar. Anlıyorum Neyse arkadaşlar buraları boş verelim Burada böyle rengarenk görünümlü şeyler var Bundan ne işe yarıyor O temayı değiştiriyor arkadaşlar Her zaman maviden şaşmayın. Ne de yeşil yok Yeşil çökmüş Burada arkadaşlar bu Şömine galiba, aynen şömine. Ee, burada arkadaşlar böyle bir buzdolabımız var. Buzdolabımızın içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar çaklık var. Bir tane çaklık alalım. Be. Çaklık değilmiş bu, krepmiş. Alıp yiyelim arkadaşlar. Burada mikrodalgamız var, burada fırınımız var. Burada ellerimizi yıkamak için bir yer var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bulaşık makinamız var. Ve burada Coca-Cola var arkadaşlar, Coca-Cola. Ee, burada arkadaşlar güzel bir bahçemiz var. Bahçeye girmeyeceğim. Buraya girdik zaten arkadaşlar. Buraya girelim Burası da ne arkadaşlar? Burası da ee... e, Oraya boşverin arkadaşlar. Herkes biliyor zaten. Neyse arkadaşlar burada güzel bir manzaramız var. Buraya ben ee, yata... <gülüyor> Her neyse arkadaşlar siz burayı görmediniz sayın. Burası arkadaşlar özeller yani oraya, oraya baş verin arkadaşlar. Burada işte yatmalık böyle bir alanımız var. Görüyorsunuz. Allah aşkına çok güzel yerimiz var. Burada arkadaşlar kası şifremiz var buraya. Arkadaş... Oy para para çal, para çal. Uf, <gülüyor> money man. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Burada arkadaşlar böyle misafir bulun. Burada da Evet arkadaşlar. işte burada da böyle yatak falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yatak benim burası. Benim arkadaşın yere boş. Ee, arkadaşlar bu her yerde yatak var ya Arkadaşlar görüyorsunuz her yerde yatak var Yani baya iyi Burada işte bilgisayar var arkadaşlar ben de videolarımı falan buradan çekiyorum Görüyorsunuz Bakın arkadaşlar mesela şu an izliyorum Merhaba abi Merhaba Kemal abi nasılsın abi iyi misin? Ben de çok iyi teşekkür ederim geçelim Evet arkadaşlar burada arkadaşlarınızla falan konuşabilirsiniz Buradan e, internetten alışveriş yapabilirsiniz Araba mı satan ismi lan o ne? Neyse geçelim o Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben zaten çok zengin bir insanım. Ee, aslında sizi dolandırıyorum ben. Ee, ben YouTube'dan bir sürü para kazandım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, böyle. Arkadaşlar, ilk virüs gelir. Lütfen bu videoya bir like atmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi vlogumuz da bu kadardı. Ee, ve videonun da burada sonuna gelirim artık. Oyun böyle, garip bir oyun ama güzel mi? Güzel, harbi rp yapılır mı? Yapılır. Yapacağız daha ki zaten yani bu oyunda güzel bir EP'miz patlayacak o kadar like alacağız yani falan filan arkadaşlar oraları katmayın ama şimdi yani ne olur yani. E, ve bu arada şakamakabeyene discord sunucumuzda da gelmiyor unutmayın hepinizi discord sunucumuza bekliyoruz elitreye e, yakında 3k kişi olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim destek verdiğiniz için kendinize bakın hoşçakalın.